Merhabalar 12 Aralık 2019 günü ikizler burcunda bir dolunay gerçekleşecek Bu dolunay yılın son dolunayı olacak arkadaşlar Dolayısıyla oldukça önem arz ediyor şimdi bu dolunayın etkilerinden bahsedeceğim açılarından bahsedeceğim daha sonra Burçlara ilişkin tek tek yorumlar yapacağım Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim Videoyu beğendiyseniz e, beğenebilirsiniz veya aşağıda e, video ile ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz ve bundan sonraki özellikle çekmemi istediğiniz video fikirlerini de e, verebilirsiniz arkadaşlar. Evet e, 12 Aralık 2019 günü İkizler Burcu'nun 19 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Daha evvelde söylediğim gibi e, dolunaylar ay ve güneşin karşı karşıya gelmiş olduğu e, karşıt açı yaptığı gökyüzü olaylarıdır. Dolayısıyla duygularımız ve isteklerimiz e, her zaman çelişkidedir. Dolunaylar zamanındaki gerginliğimiz bu sebepte, bu sebeptendir arkadaşlar. Özellikle ikizler ve yay burcunda meydana gelen bu dolunay iletişim ve eğitim konularının ön plana çıkacağını gösteriyor. Şimdi e, dolunayın haritasını açtığımız zaman dolunay sabah saatlerinde meydana geliyor ve e, dolunaya özellikle Fallas'ın hemen hemen kavuşum orbunda olduğunu görüyoruz. Bu dolunay biraz zorlayıcı bir dolunay. Arkadaşlar haritanın 7. evinde meydana geliyor. Dolayısıyla özellikle evlilikler, ikili ilişkiler, ortaklıklar... Hukuksal meseleler, açık düşmanlıklar gibi konularda duygusal zorluklar yaşayabiliriz. Haritanın almış olduğu açılara baktığım zaman ise özellikle birinci evdeki zaten güneşe karşıtlık yapan ay bu noktada kendi isteklerimiz, ilişkinin gidişatı gibi çelişkileri arasında kalacağımızı göstermekte. ...egomuzun, isteklerimizin ön planda olacağı... ...aynı zamanda duygusal olarak... ...mevcut ilişkiden kopma yaşayacağımız... ...durumları da göstermekte. Bunun genel itibariyle... ...iletişimsizlikten kaynaklanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu dolunay... ...Oğlak Burcu'ndaki venüs plüto ...kavuşumuna sert bir açı meydana getiriyor... ...ve aynı zamanda 3. evdeki Neptün'e de... ...kare açı yapıyor arkadaşlar. Yani dolunayın açıları oldukça zorlayıcı. Ee, bilhassa... ...iletişim konularında... E, haberler, dedikodular, e, alınan duyumlar noktasında bizi bir takım hayal kırıklıklarına sürükleyecek. Özellikle mevcut ilişkimizle alakalı yakın çevremizden almış olduğumuz haberler veya e, kurmuş olduğumuz diyaloglar noktasında beklentilerimizin karşılanmadığını fark edeceğimiz ve birçok ilişkinin kırılma noktasına geleceği bir dolunay olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu aralık ayı itibariyle birçok ilişkinin eğer sürüncemede kalan ve bir türlü ilerletilemeyen ilişkiler söz konusu ise bunların sonlandırması, fiiliyatlı olmasa dahi duygusal anlamda bir takım bitişlerin yaşanması bu dolunayla beraber söz konusu olabilecek. Özellikle ikizler, balık, başak ve yay burçları dolunaydan birinci derecede etkilenecek ve haritalarımızın yine bu alanları doğrudan sert açılar alacak arkadaşlar. Bu donlayda özellikle Neptün'ün rolü çok büyük. E, bu noktada balık burcunda bulunan Neptün e, bize e, biraz daha mantıklı düşünmemizi e, savık verecek. Bu noktada e, ilişkideki beklentilerimiz, ilişkide kendimizi ne derece bulduğumuz, kendimizi ne derece gerçekleştirebildiğimiz... Kendi hayallerimizin peşinden ne derece koşabildiğimiz noktalarında bize çok sert farkındalıklar yaşatabilir. Bu noktada özellikle ilişkide eğer ilişki potasında eriyen bir hayatımız varsa bu noktada bireysel tercihlerimiz ve ilişkinin gidişatı gibi aralar ve konulardan tercihler yapmak durumunda hissedebiliriz kendimizi. Özellikle orta derecelerde yani 10 ila 20 derece arasında bu etkiler daha fazla hissedilir olacak. Dolayısıyla değişken burçların etkisiyle meydana gelen bu dolunayda şartların çok çabuk değişebileceğini ve hemen değişen şartlara adaptasyon gösterebileceğimizi de Aynı zamanda göreceğiz. Tabii ki Dolunay haritasında beraberinde Mars ve Neptün arasında Uranüs ve Jüpiter arasında güzel etkileşimler de mevcut. Ancak bu etkileşimler biraz... Gölgede kalabilirler de onlar biraz sert etkiler alacak arkadaşlar özellikle aldığımız haberler gelen duyumlar kurmaya çalıştığımız iletişim aklımıza gelen fikirler noktasında e, sert ve ani kararlar aldırabilecek bir takım duyumlar alabileceğiz ve beklentilerimiz hayallerimiz kendi bireysel isteklerimiz ilişkiyle eğer örtüşmüyorsa bu noktada bir yol ayrımına e, gidiş yapabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda bu donlayla beraber çift fikirli olma ihtimalimiz de yüksek. Yani bir tarafımız gitmek isterken bir yandan kafamız da karışık olabilir. Bu da bizi daha fazla zorlayabilir. Yani ne de tam olarak anlayamayabiliriz. Ne istediğimizde de tam olarak çözümleyemeyebiliriz. Bu noktada karar vermek de biraz zor olacaktır. Duygusal olarak gelgitler arasında kalacağımız biraz iki seçenek arasında sürekli olarak hızlı bir şekilde gidiş, gidiş geliş yaşayacağımız zorlayıcı bir dolunay olacak arkadaşlar. Evet çok iyi şeyler söylemedim farkındayım ancak eğer iyi şeyler görürsem zaten bunları sizlerle paylaşıyorum dediğim gibi Mars Plüto Venüs arasında e, bunların neptünle aynı zamanda e, Mars'ın Neptünle ve Jüpiter'in Uranüsüste çok güzel açıları var ancak diğer e, dolunaayına almış olduğu sert açılar e, bize özellikle 12 Aralık civarında duygusal bir takım krizlere sürükleyebilir yine de tedbirli olmakta fayda var diyorum Evet Dolunay'a ilişkin e, anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Şimdi bakalım sırayla Burçlar'a ilişkin e, yorumlarım ne şekilde olacak. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen Burcu koç olanlar. İkizler Burcu'nda meydana gelen Dolunay sizin doğrudan 3. evinizi etkileyecek. Bu noktada özellikle yakın çevre ilişkileriniz yeniden gözden geçirilebilir. E, Alacağınız haberler, bir takım gizli dedikodular, can sıkıcı olabilir. Uzaklardan gelen haberler, uzak akrabalar, yakın akrabalar, kardeşler, kuzenler. Bu çerçeve içerisinde bir takım gerilimler yaşayabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizdeki insanları kırmamakta ve beklentiyi yüksek tutmamakta fayda görüyorum. Umarım en hasarsız şekilde Dolunay'ı atlatırsınız. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, İkizler Burcu'nda meydana gelen Dolunay sizin ikinci evinizi etkiliyor olacak. Dolayısıyla parasal konular ve özgüven, özdeğer kaynaklarınız noktasında bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Belki bir işiniz sonlanabilir ve umduğunuz paralar gelmeyebilir. Duygusal bir takım harcamalar yapmaya meyilli olabilirsiniz. Ee, yaşayacağınız bir takım hayal kırıklıkları, özgüven ve özdeğer kavramınızı biraz e, sarsabilir. Bu konularda dikkatli olmakta fayda var. Umarım en hasarsız şekilde dolunayı atlatırsınız. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 12 Aralık günü burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay doğrudan e, bütün hayatınızı etkileyecek sevgili ikizler. Özellikle ikili ilişkilerde, kariyer hayatınızda, Aile yaşantınızda bir takım sorumluluklar sizi fazlasıyla zorlayabilir. Bu noktada özellikle kendinizle alakalı ilişkideki sergilemiş olduğunuz tutumla alakalı bir karar evresine gelme ihtimaliniz oldukça yüksek gözükmekte. Bu dolunayı en hasarsız biçimde atlatmak için insanlardan beklentilerinizi sıfıra indirgemeniz faydalı olacaktır. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 12 Aralık 2019 günü İkizler burcu'nda gerçekleşecek olan dolunay doğrudan sizin 12. evinize etkileyecek. 12. ev ve 6. ev aksın harekete geçiren bu dolunayla beraber özellikle gizli düşmanlıkların ortaya çıktığını. Çevrenizdeki insanların sizin üzerinizden kurmuş olduğu planları öğrenip hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bunlar iş arkadaşlarınız olabileceği gibi çok güvendiğiniz kişiler de olabilir. Bu dönemde özellikle kimseye sırrınızı vermemenizi tavsiye edebilirim. Gizlediğiniz sırlarda bu dolunayla beraber ortaya çıkıp bir takım küçük krizler oluşturabilirler. Umarım en hasarsız şekilde atlatırsınız bu dolunayı. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 12 Aralık günü Kizler Burcu'nda meydana gelecek olan dolunay sizin 11. evinizi etkileyecek. 11. evinize gelen bu dolunayla beraber özellikle sosyal çevreniz, arkadaş çevrenizle alakalı bir takım duygusal kırılmalar ve kopmalar yaşamanın söz konusu olabilir. Kariyer gelirleriniz, beklediğiniz terfiler noktasında da aksaklıklar ortaya çıkabilir sevgili aslanlar. Bu noktada beklentiyi çok fazla yüksek tutmamak sizin lehinize olacaktır. Umarım en güzel şekilde değerlendirebilirsiniz bu Dolunay'ı hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 12 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen e, İkizler Burcu Dolunay'ı sizin 10. evinize etkili olacak. Dolayısıyla sizler doğrudan etki alacaksınız sevgili Başaklar. Kariyer hayatınız üstlerle, patronlarla, baba figürleriyle olan yaşanan e, sıkıntılar ve Zorluklar e, Dolunay'a damgasını vurabilir. Bu noktada özellikle ikili ilişkilerde bir takım beklentiler ve destekler de göremeyebilirsiniz. Ortaklı bir iş yapan Başak Burcuysanız bu noktada e, beklentilerinizin e, karşılanmadığını fark edip e, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Aile içerisinde de uğraşmanız gereken bir takım durumlar olacağı için bir tür küçük çapla çıkmaza girebilirsiniz sevgili başaklar. Burada özellikle üstlerle duygusal çıkışlar, duygusal konuşmalar yapmak, onlardan bir takım beklentiler içerisine girmek sizi zorlayacaktır. Bu noktada beklentinizi en asgari seviyeye indirmenizi tavsiye ederim. Umarım en hasarsız şekilde atlatırsınız bu donlayı. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 12 Aralık 2019 tarihinde İkizler Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay sizin 9. evinize etkili olacak. Dolayısıyla özellikle eğitim hayatına devam eden bir takım eğitimler alan yurt dışı seyahat gibi gündemleri olan bir terazi burcuysanız bunları sonlandırma ile alakalı gündemler ortaya çıkabilir. Bu noktada özellikle almak istediğiniz eğitimlere yönelik bir takım aksaklıklar, pürüz pürüzler ile karşılaşabilirsiniz. Belki yurt dışına çıkmak veya taşınmak gibi bir gündeminiz varsa bu noktada da e, beklentilerinizin tam olarak karşılanamaması sizi biraz e, hayata sorgulamaya itebilir. Ancak e, dolunay biraz gergin enerjilerle dolu. Bu süreçte çok fazla derine inmemeye çalışmanız ve beklentilerinizi asgari düzeyde tutmanızı tavsiye ederim. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar, 12 Aralık 2019 günü İkizler Burcunda meydana gelecek olan dolunay sizin 8. evinize etkili olacak. Bu da özellikle başkalarıyla paylaşmış olduğunuz ortaklaşa değerlerin evidir. Dolayısıyla kredi, borç, nafaka, miras gibi konularla alakalı bir sonlanma öresine geçiş yapıyor olabilirsiniz. Bununla beraber evli bir akrep burcuysanız eşinizin maddi durumunda ee, bir takım sonlanmalar ve e, başkalarından görmüş olduğunuz desteklerde bazı hayal kırıklıkları yaşamanız söz konusu olabilir. Özellikle e, bu dönemde başkalarından beklediğiniz maddi manevi destekler varsa Beklentileriniz e, karşılanmayabilir ve bunun sıkıntısını bu dolunay civarında yaşayabilirsiniz. Burada e, kendinize güvenerek başkalarından bir şey beklemeden e, hareket etmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 12 Aralık 2019 günü İkizler Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay sizin 7. evinize etkileyecek. Dolayısıyla siz de doğrudan etki alan burçlardansınız sevgili yaylar. Bu noktada özellikle ikili ilişkilerde sıkıntılar yaşayan, evliliğinde sürüncemeye girmiş, tıkanıklık yaşayan bir yay burcuysanız, ortaklı bir iş yapıyorsanız ve bu anlamda bir takım problemlerle karşılaştıysanız, Alacağınız haberler, işiteceğiniz sözler akabinde belki ortaklığı veya evliliği sonlandırmaya varacak e, boyutta e, duygusal krizler yaşayabilirsiniz. Bu noktada özellikle kafanızda bitireceğiniz e, bir takım e, hayal kırıklıkları söz konusu olacaktır. E, eğer ilişkide artık e, sürmeyen ve yolunda gitmeyen bir takım şeyler varsa tamamlamak e, en doğrusu olacaktır. Umarım bunları en hasarsız biçimde atlatırsınız. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 12 Aralık 2019 günü İkizler Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay sizin 6. evinize etkileyecek sevgili oğlaklar. Bu da özellikle sağlıkla günlük rutinlerle ilgili bir konunun kapanışını e, sembolize ediyor. Bu noktada eğer iş arkadaşlarınızla bir problem yaşıyorsanız bunun tekrar ortaya çıkması ve onlarla aranıza bir mesafe koymak gibi e, bir olay e, gibi yorumlanabileceği gibi aynı zamanda e, sağlık problemlerinin sonlanması e, duyacağınız, alacağınız haberler, işiteceğiniz sözler akabinde kendinizi çok fazla iyi hissetme işiniz söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz bağışıklığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, soğuk veya e, grip gibi soğuk algınlığı veya grip gibi e, durumlarla da karşılaşmanız söz konusu olabilir. Umarım en güzel şekilde atlatırsınız bu dolunaya. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 12 Aralık 2019 günü gerçekleşecek olan ikizler burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizin 5. evinizi etkileyecek. E, bu da özellikle heyecan duyduğunuz konular çocuklarınız e, kısa süreli flörtler evidir 5. ev. Dolayısıyla eğer bir kısa süreli flörtünüz veya bir gönül ilişkiniz söz konusuysa belki e, beklentilerinizin karşılanmadığını, tam da aradığınız ilişki olmadığını fark edip bu ilişkiyi sonlandırma kararı alabilirsiniz. Çocuklarınızla sürtüşmeler, tartışmalar, e, fikir ayrılıkları yaşanabilir. Onlardan beklentilere girer ve onlardan umduğunuzu bulamama durumuna alabilirsiniz. E, Şahit olursanız bu da duygusal anlamda sizi biraz üzebilir. Birkaç gün boyunca keyifsiz hissedebilirsiniz. Dediğim gibi beklentileri e, asgari düzeye indirmek en doğrusu olacaktır. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 12 Aralık 2019 günü İkizler Burcu'na meydana gelecek olan Dolunay sizin dördüncülerinizi etkileyecek. E, bu da özellikle ev, aile, yuva e, gibi kavramları ön plana çıkaracak. Aile büyükleriyle evinizin içerisinde e, karşılıklı beklentiler ve karşılıklı menfaatler noktasında zıtlaşmalar söz konusu olabilir. Bu noktada kendinizi evinizde huzursuz hissedebilirsiniz. Geçmişle alakalı meseleler tekrar açılabilir ve bunlar sizi yaralayabilir. E, bu noktada özellikle e, karşınızdaki insanlar çok samimi ve paylaşımın yoğun olduğu insanlar olacağı için... Diyeceğinize değil duyacağınıza bakın derim. Çünkü sizin yaralanacağınız konuları, sizin zayıf noktalarınızı ve zaaflarınızı karşınızdaki insanda çok net biçimde bilip bunun yüzünüze vurabilir ve bunun zorluğunu yaşayabilirsiniz. Bu noktada karşınızdaki insandan beklentiyi en az düzeye çekerek bu dolunayı atlatmanızı tavsiye ederim. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu dolunay biraz keyifsiz, biraz tatsız, biraz tadımızın kaçacağı bir dolunay ne yazık ki. Ancak etkilerini bilirsek, daha tedbirli olursak süreci daha hafifliliklerle atlatabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki haritalarımıza göre değişiklik gösterecektir. Özellikle orta derecelerde yani değişken burçların orta derecelerindeki gezegen dizilimleriniz bu noktada daha büyük bir önem arz edecektir. Umarım faydalı olmuştur. 2019'un son dolunayı bizleri şöyle bir sarsıktan sonra 2020'ye daha güçlü bir giriş yapmak adına aslında bizleri idmanlı hale getirebilir diye düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha çok içerik üretmek adına daha büyük çabalar gösterebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı da bırakabilirsiniz. Geçen sefer çekmiş olduğum ünlülerin doğum haritası olarak başlattığım seride birçok tepki ve birçok yapıcı yorum da aldım. Bu noktada özellikle yani ünlülerin haritasını çok merak ettiğini söyleyen insanlara yanı sıra önünden haritasını merak etmediğini söyleyen arkadaşlarımız da oldu. Bu kapsamda özellikle Ocağın Yaman haritasında görmüş olduğunuz kapsamda çok fazla detaylı olmamak kaydıyla sizler arasından birkaç kişiye doğum haritası analizi hediye etmeyi düşünüyorum. Bunu nasıl yapalım? Bunlarla ilgili de yorumları paylaşırsanız sevinirim. Çok yakında olamayacak. Biraz daha toparlanmam gerekecek. Ancak bununla ilgili bir çekiliş tadında bir şeyler planlamayı düşünüyorum. Bu nedenle eğer instagramdan beni takip etmiyorsanız Opikus astroloji instagram hesabımdan da mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Ki muhtemelen hem instagram hem youtube üzerinden böyle bir çekiliş başlatacağım. Ve belki de eğer bana bu şekilde rıza gösterecek arkadaşlar olursa o arkadaşların haritası üzerinden video hazırlayıp bunu da kanalımda paylaşıp astroloji severler ve astroloji öğrencileri bakımından da faydalı bir içerik olacağını umuyorum. Bu noktada fikirlerinizi de aşağıda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada ünlülerin doğum haritası ile ilgili içerikleri paylaşacağım. Çok fazla sıklıklı olmasa da çünkü bu şekilde bu şekilde talepte bulunan arkadaşlar da var. Dolayısıyla her iki tarafı da kırmadan isteyen istediği içeriği dinleyeceği şekilde bir format oluşturmam gerekiyor. Umarım sizleri de memnun eder diye düşünüyorum. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgi.com adresine e-posta gönderebilirler veya Instagram üzerinden Opicus Astroloji hesabımdan bana DM yoluyla ulaşabilirler. birinize mutlu, huzurlu, az stresli, az hasarlı bir dolunay diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.